Herkese selamun arkadaşlar. Bugün sizlere YKS'ye son 2 ay kalan neler yapmanız gerekiyor bunları konuşacağız. Bugün videomuza geçelim. Son zamanlara geldik artık son düzlüklerdeyiz. Bayağıdır çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ee, belki aramızda bu videoyu izleyip hiçbir şey yapmayanlar da vardır. Bilemiyorum orasını. Ancak eğer şimdiye kadar hiçbir şey yapmadıysanız bu videodan sonra belki söyleyeceklerim bir nebzir olsa size bir şeyler katacaktır. En azından ne yapacağınızı, nasıl ilerleyeceğinizi bilmek, bu videodan sonra söylediklerimi uygulamak sizin çok işinize yarayacaktır. Bununla emin olabilirsiniz. Ben Karadeniz Sektim Üniversitesi, yazılım mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır da, üniversiteye başlamından beri de, de koştuk yapıyorum. Koştuk yaptığımız süre boyunca birçok arkadaşımızla birlikte çalıştık. Birçok arkadaşımızın da hedefine ulaştırdık. Ve hala koştuk yapmaya devam ediyorum ve birçok arkadaşımızla yine devam ediyoruz. Kendi öğrencilerime uyguladığım taktikleri bugün sizlere de paylaşacağım size de bu taktikleri uygulamanızı istiyorum temennim o ki herkes inşallah hedeflediği bölümü hedeflediği üniversiteye adım atar ve yoluna devam eder ama şunu unutmayın ki bu üniversite sınavı sadece emin olur sadece sadece kaç tane sadece dedim, neyse bir tane basamak yani hayat kariyerinizde ya da hayatınızda bir tane basamak olarak kullanmanız gerekiyor bunu biliyorum çevrenizde birçok işi baskılı yapıyor işte ne bileyim. Zorluyor, çalış, bu sene olmazsa gönderme şeklinde falan. Ancak emin olun ki e, onlar da sizin ilinizi istiyor. Çünkü yarın öbür gün herkes kendi halinde olacak arkadaşlar. Herkes kendinden sorumlu olacak. O yüzden kendiniz için en azından, kendiniz için, geleceğiniz için, yarın öbür gün ya işte açta açıkta kalmayayım diye sizin kendiniz çabalamanız gerekiyor her zaman. Öncelikle şu ana kadar yaptığınız çalışmalar iyi çalışırsanız çok güzel, kötü çalışıyorsanız da Keşke işte bunu yapsayayım, şunu yapsayayım diyerek geçirmenizin bir gram faydası olmayacak size. Onu söyleyeyim. O yüzden yaptığınız hataları geçmişte bırakın. Ancak ders çıkartın onlardan. Geçmişte kalsın ancak ders çıkartmasında bilin hatalarınızdan. Şimdi size söyleyeceklerim şunlardır. Onları yaparsanız çok işinize yarayacak. İlk adım olarak öncelikle haftalık TET AYT denemeleri mutlaka çözüyorsunuz. Onun dışında çözmeniz gereken TET AYT denemeleri şöyle olacak. Çıkmış senelerin TET AYT denemelerini artık haftalarca çözmeniz gerekiyor. Yani işte ben bu hafta bir ya da iki tane tehdit çözeceksem bir tanesi normal kendi çözmüş olacağım bir tane yayın denemesi ise bir tanesi mutlaka işte 2020, 2021, 2022, 2018, 2019, 2017, 2016, 2016'ya kadar beni çözebilirsiniz. 15 belki çözülür ama 2016'ya kadar çözmenizi ben isterim açıkçası. 2016'dan öncesi tamamen sizin kendinize kalmış. Baktığınız zamanınız var. 2015'ten öncesini öncesinde çözmek istiyorsanız mutlaka çözmem gerekiyor diye düşünüyorsanız çözebilirsiniz. AYT kısmı için de aynı şekilde. AYT kısmında e, çok geri gitmenizi değilsem çünkü geriye gittikçe sorular böyle bir kolaylaşma oluyor. Bilmiyorum fark eder misiniz ancak soruları çözdük demek istediğimi anlayacaksınızdır. Çünkü eğitim ya da işte teknoloji iharedikçe e, eski zamana göre ki soruları, mesela örnek gidip 1998'deki çıkan TET sorularına bakın bir de şimdiki sorulara bakın demek istediğimi anlayacaksınızdır. Zaman ilerledikçe sorularda bir değişiklik oluyor. Hani sorularda bir evrim geçiriyor. O yüzden dediklerimi yaparsanız bence çok işinize yarayacak. Birinci olarak mutlaka denemeleri çıkmış soruları deneme olarak çözeceğiz. İkinci olarak aslında bunu ilk olarak alabilirsiniz. Niye edeceksiniz? Çünkü plan yapmazsanız olmadı arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka bir planınız olması gerekiyor. Ben daha önce video çekmiştim. Bayağı oldu benim video çekmeyeli. Ancak daha önceki çektiğim videoda ücretsiz haftalık boş çalışma programı yayınlamıştım. Şu an hangi video olduğunu Hatırlamıyorum. Ee, ama ben size aşağıya bu videonun açıklama kısmında özellikle bir tane haftalık boş çalışma programı koyacağım, boş bir tane. Kendiniz dersleri yazın, hangi güne çalışacağınız yazın, ama mutlaka yazın. Bir programınız elinizde olsun, analizlerinizi yapın. Hafta sonunda getirin analizlerinizi yapın. Hangi dersen, kaç soru çözmüşsünüz, kaç sorunuz doğru, kaç sorunuz yanlış, bunları mutlaka analizlemeniz gerekiyor. Eğer ki analiz yapmadığınız takdirde netlerinizi artma olmaz. Hocam benim netlerim artmıyor vesaire hocanıza yakınırsınız. Bu bir işe yaramaz. Hocanız da diyecektir ki yanlışlarının analizini yap. Ancak sadece analiz yapmakla kalma. Yapman gereken bir diğer şey ve en önemli şey. Çözdüğünüz denemelerin arkadaşlar analizini yapıyorsunuz. Çok güzel işte şu kadar doğru var şu kadar yanlışım var çok güzel. Bu zaten her öğrencinin yapması gereken bir şey. Ek olarak birçok öğrenci, hatta analize öğrencilerin %80'inin yapmayı unuttuğu şeylerden birisi. Benim hangi konuda yanlışım var ve ben hangi konuyu çalışmam gerekiyor. Örnek üst sayıları gittin yanlış yaptım. Mesela son 3 denemedir. üslü sayılar, köklü sayılardan yanlışın geliyor. O zaman ne yapacaksın? Gidip üstü sayılar, kök sayıları bir tekrar edeceksin. Sonra onunla alakalı zor, bak zor tekrar soruları çözeceksin. Elindeki en zor kaynağı al. Önce tekrarını yap. Sonra elindeki en zor kaynağı al. Tekrar sorularını çözmeye başla. Tekrar soruları çözmediğin takdirde o konu hep boş kalır ve sürekli yanlış yaparsın. Ve bu da senin net kaybına sahip olur. Bir diğeri. Deneme sınavları çözün demiştim. Burada eğer ki mümkünse son aylarda mutlaka dershanelere gidip deneme çözün. Yani evde deneme çözmenizi ben çok önermiyorum. Ya da dershaneye gidemiyorsanız da bir dışarı çıkıp kütüphaneye gidip deneme çözün. Artık ev ortamında deneme çözmeyi bırakabilirsiniz. Yapabiliyorsanız mutlaka yapın. Büyük felaketlerden geçiştik bizde ülke olarak. Umarım gidebileceğiniz kütüphaneler vardır. Yani temennim ev dışında ya da işte normalde sürekli ders çalıştığınız alan dışında çıkıp Farklı yerlerde de gidip denemeleri çözün. Dışarının ortamına biraz alışmanız gerekiyor. Örneğin kütüphaneye gittiniz, arada sesler oldu. Olabilir sınav esasında bu tarz küçük ufak tefek sesler olacaktır. Veya işte dışarıdan bir kamyon geçecek, bir motor geçecek ses gelecektir. Bunların sizin dikkatinizi bozmaması gerekiyor. Bunlar adapte olmanız gerekiyor. Bunun için ne yapacaksınız? Kendinizi sürekli farklı farklı yerlere gidip deneme çözerek geliştireceksiniz. Dördüncü adım hatalarımızı. Bahsetmiştim arada ama yine söyleyeyim. Tekrar özellikle bir adım olarak bunu söylemem gerekiyor. Hatalarımızı mutlaka analiz etmek arkadaşlar. Yani Deneme çözdün, denemenin analizini yap, hangi konuda yanlış yaptın? Onun analizini yap, o konuyu bir tekrar et. Bu tekrarları nasıl yaparsınız? Ben size söyleyeyim. Program çıkarttım demiştim ya, ikinci veya üçüncü adımda tam hatırlamıyorum. İkinci adımda dedim. Plan, program çıkarttınız. Şimdi bu planın programı yaptınız işte bu hafta. Pazartesi diyelim başladınız programının pazar günü bitti. Ne yapacaksın? Pazar günü akşam elini alacaksın programını. Bir analiz edeceksin. Ben bu hafta neleri çalışmışım? Nelerde en çok yanlışı yapmışım? Nelerde en çok eksiğim var? Ben bu programla yapmayla da alakalı bir tane video çekeceğim. Size sözüm olsun. Bayağıdır video çekmiyorum. Ancak bu size bir sözüm olsun. Çünkü birçok öğrenci program yapmakta eksiklik yaşıyor. Ben size bir program yapma videosu çekeceğim. Belki 2024 EKS için ne zaman olacağını tam tahminim vermeyeyim. Ancak sizin artık kendinizin bu zamana kadar gelmişseniz kendinize mutlaka arada bir sırada bir program yapmışsınızdır. Bundan sonra programlarınızı mutlaka yapın ve özellikle analizlerinizi yapın. Analiz yapmadınız saklıdır arkadaşlar. Çalışmalarınız çöp olacaktır. Dediğimi kendim tecrübe ettim, öğrencilerim üzerinde de tecrübe ettim. Bizim koşu sistemimizde de biz tecrübe ediyoruz her zaman. Çünkü bizim koşu sistemimizde biz tamamen veriler üzerine program yapıyoruz sizi. Örnek öğrenci çalışıyor işte bu hafta Türkçe'de sözcükte anlamdan geliyor. Diyor ki hocam şu kadar soru çözdüm, şu kadar doğruum var. Bunu sisteme giriyor. Ben sisteme girdikten sonra bizim bir çark oluşuyor. Çarkta bakıyoruz işte. Bu öğrenci bu hafta hangi konuları çözmüş, ne kadar doğrusu var, ne kadar yanlış var, bunu hepsini görebiliyoruz. Bu sayede biz bir sonraki programımızı daha kuvvetli, daha uygun bir program yapabiliyoruz. 2024 YKS'ye hazırlanacak olan 11. sınıf arkadaşlarımız varsa bu videoyu izleyin. Açıklama kısmında koçuk sistemimizin linki mevcut. Sistemimize girip sistemimizi analiz edebilir, başarılarımıza bakabilir ve öğrenci yorumlarını da oradan görüntüleyebilir. En sonunda da almak istersen koştu. oradan iletişime geç kısım var oradan bizim iletişime geçebilirsiniz. Beşinci adım motivasyonunuzu yüksek tutun diyeceğim ancak motivasyon her zaman işe yaramıyor diye diyeceksiniz. Motivasyon arkadaşlar bazı zamanlar sizi kurtarır ama her zaman kurtarmaz. Çünkü önemli olan sürekliliktir. Yani bugün çok motiveyim ders çalıştım. Aa, yarın hiç motiveyim yok ders çalışmam derseniz olmaz. O yüzden süreklilik önemli. Yani motivasyonunuzu da yine yüksek tutmaya çalışın ancak motivasyonunuz her zaman yüksek olacak diye de kendinizi zorlamayın. Süreklilik çok önemli. Sürekli olarak ders çalışmanız gerekiyor. İşte bir gün 10 saat çalışayım ya da bir gün 8 saat çalışayım, yarın hiç çalışmayayım veya yarın gidip 1 saat çalışayım diyorsanız bunu yapmayın. Onun yerine gidin. 8 saat bugün çalışacağınıza git 4 4 çalış ya da 4 5 çalış. Yani bir günde tüm enerjini verip ertesi gün boş geçireceksen böyle program yapma. Emin ol bir gün yerine iki gün çalışırsan çok daha verim alacaksındır. Niye diyorum size bunu? Örneğin işte sizin normalde günde işte 20 paragraf vesaire çözmeniz gerekiyor. E sen gidip bir günde 40 paragraf çözeceğine ya da işte 40 paragraf çözeceğine gidip bir günde 30 veya bir günde 50 paragraf çözün. Ama emin ol o iki günde çözeceğin 40 paragraf senin bir günde çözdüğün 50 paragrafsan çok daha iyidir. Niye? Bir kere ertesi güne geçiyorsun. Uyuyorsun işte arada zaman geçiyor vesaire. Bilgilerin tazelerini öğrendiklerini gün içerisinde öğrendiklerin beyin gün içerisinde uyurken yorumluyor işte analiz yapıyor kendine ihtiyacı olanları çekiyor gerek alanını atıyor gidiyor o yüzden bir sonraki gün içinde yine aynı rutine devam ettirirseniz size çok katkısı olacaktır demek istediğim şu size önerdiğim beş adımı uygularsanız kendinizde çok büyük değişimler görebilirsiniz herkeste çok büyük değişimler olmayabilir ancak ufak da olsa veya işte büyük de olsa veya işte nasıl tabir ederseniz bir şekilde size bir gelişme olacak arkadaşlar bunu unutmayın. Ben İsmail Aydemir İzleriniz için çok teşekkür ederim. Koçluk almak isteyen olursa açıklama kısmında linkler mevcut. Oradan bizim iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize değer katın. Umarım herkes sınav yolunda başarıya ulaşır, gitmek istediğiniz üniversiteye girersiniz. yani bir gün üniversiteye gittiğinizde de benimle iletişime geçebilirsiniz abi. Ben kazandım işte. Seninle bir Başarı videosu çekebilir miyiz şeklinde. Çekeriz arkadaşlar hiç merak etmeyin. Emin olun çekeriz. Siz yeter ki gitmek istediniz. Üniversiteye gitmek istediniz. Bölümü kazanın. Gerisi gelir zaten. Kendinize çok iyi bakın. kalın. Görüşürüz.